Low fi ve Duran hareketler Oğlum ne lan bu hareketler Sürpriz yumurta gibisin kinder Benim bütün arkadaşlarım kindar Olsaydı tüm arkadaşlarım dindar bir bile inanmazdı bana benim kadar Zoo park şehirler, sahiller Ne yapsın hepsi bu kafa dinler zop zop zop Zop zop zop zop zop Zop zop zop zop zop Nasıl baksana gıcıyor kaçamam kucum daha hafta seferen var yoksa yapamayacağım ser pazarlar kaçına bırakınca huzur daha da yazışacağım yorunamadım var ha. ararım halıda bulamam harıl harıl taş yanarım kahırdan vay anasını vay dertle kafam hay Açmaya çalışma bu son ölüm acımam ay olmadan yok adam yoksa yere soluyum lılılara bas nasırlar farka hırsızlara tarcada tır yaptığımız adam deniz ala almaz ne Barındırırız kanımı da çalıştığınız arma, fazımsızlık yapma. Anısını satayım al canımı da rahatla. Şarkımızı çal çal da ne kadar var? Zuuuuuuu